Türkiye'de en çok Akdeniz'de yetiştirilse de Ege ve Karadeniz'de de görülebilir. Mandalina diğer turunçgiller gibi sıcağı sevse de soğuğa karşı da oldukça dayanıklıdır. Eksi 10 derece soğuğa ve 45 derece sıcağa dayanabilen mandelina ideal koşullarda 4,5 metreye kadar da uzayabilir. Nemli ve asidik topraklarda da yetişebilen mandalina aynı zamanda güneşte çok sever. Bu nedenle onu bahçenizin batı ve güney duvarına yakın konumlandırmanızda fayda var. Hoş kokulu çiçekleriyle ile bahçenizi süsleyebilir mandalina diğer turunçgillerde olduğu gibi hayvan gübresini sevmez. Saksıda mandalina yetiştirmek isteyenlerin ise özellikle dikkat etmesi gereken bir konu, mandelinanın köklerinin rahatsız edilmesinden hiç hoşlanmamasıdır. Yani ilk yıllarda saksısını büyütmek istediğinizde size küsebilir. Toprağını nemli tutmaz ya da aşırı sularsanız da sararıp yapraklarını dökebilir. Mandalina kabuğunun ve yapraklarının yağı, parfümeri, ilaç ve gıda katkı maddesi olarak kullanılabilir. C vitamini ve yararlı yağlar içermesi nedeniyle meyvelerini tüketmekte oldukça faydalıdır. Çin yeni yılında simgesi olan mandalina uzak doğuda bolluğu ve ithalayı simgeler. Değer verilen kişilere anlamlı bir hediye olarak verilir. Rusya'da ise Fas'tan ithal ettikleri mandalina ağacından Noel ağacı yapmak veya çam ağacını mandalina meyvelerine süslemek adettenmiş. 2020 rakamlarına göre dünya mandalina üreticiliğinde Türkiye, Çin ve İspanya'dan sonra 3. sırada yer alıyor. Dünyadaki en büyük mandalina üreticisi olan Çin, dünyanın en büyük mandalina ihracatçısı olan İspanya'nın 10 katı kadar mandalina üretiyor. Dünyadaki en büyük mandalina ithalatçısı ise Amerika Birleşik Devletleri'dir. İzlediğiniz için teşekkürler. Eklenen yeni videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.